Herkese merhabalar. Bir dakikanızı alabilir miyim? Ben doçent doktor Kürşat Cesur. Okul öncesi dönemde İngilizce öğretimi sertifika programını sizler için hazırladım. Aileler, çocuk gelişimciler, okul öncesi öğretmenleri, İngilizce öğretmenleri ve öğretmen adayları, yani çocuklara İngilizce öğretmek isteyen herkes bu kursa katılıp e-devletten onaylı, eğitim sertifikanızı alabilirsiniz. Tamamen zamandan bağımsız olan bu kurs içeriğinde 16 video, canlı dersler ve zengin materyalleri bulunduruyor. Umarım hepiniz bu kurstan fazlasıyla faydalanırsınız. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim.